Ben diyor hala kendime oynuyorum diyor. Bakın ifade. İfadelerimizden kendimize karşı sorumluyuz. Olur mu diyor ben bunu görüyorum diyor. Hayır herkes kendi görevini yapıyor. O görevi yapan kişi bize kendimizi seyrettiriyor. Sevgi şu anda bize kendimizi seyrettirdiği gibi. Biz şu anda sevgide kendimizi seyrediyoruz. Ne kadar kendimize az sevdiğimizi seyrettiriyor bize. Demek ki şu anda Ankara, Ankara'da şimdi e, dedim ya ilk kim elini kaldırdı? İki kişi kaldırdı, birini seçtik. Sevgi. Yok daha devam ediyoruz. Peki şimdi her birimiz kendimize şunu soralım. Biz kendimize hak ettiğimiz sevgiyi veriyor muyuz? Görülüyor değil mi? Yani şu anda her birimiz, ben dahil, her birimiz hak ettiğimiz sevgiyi kendimize karşı göstermiyoruz. Oysa ki ne demiştik? Kendini sevmeyen başkasını sevemez. Kendinizi sevebildiğiniz kadar bir potansiyeliniz var, o kadar sevebilirsiniz. Ve ne kadar güzel bir itiraf geldi dedi ki hiç kimseyi sevmiyorum. Yani ben insanlara bunları bunları yaptım çok severek onlar için, bunların hepsi kendimize söylediğimiz yalanlar bu arada. Onlar için şunları şunları yaptım ama baktım ki karşılığında zarar aldım. Fedakarlılık yaptım, feda zarar aldım diyor. Bakın altını çiziyoruz. Oysa ben biraz önce ne anlattım? Hatırlayın. Kendi merkezimizde aslında seyrettiğimizde her yaptığımız şey kendimiz için. Yardımı dahi. Şimdi görünüşte bu bencillik gibi görünüyor. Aa, her şeyi kendi için yapıyor. Tamam da senden ne var ki. Hangisi, hanginiz benden öte ki? Yani buradaki yansımalarıma ne verebiliyorsam, ne kadar güzel verebiliyorsam, size ne kadar şifa ile akabiliyorsam kim akıyorum? Kendim akıyorum. Kendimi şifalandırmak için bak bu kadar insanı topluyorum. Şifada paylaşıyorum. Ne kadar güzel bir şey kendim için. Çok şükür. Ne kadar fayda verebiliyorsan o kadar fayda alabildiğim içindir. Ne kadar çok sevebiliyorsam sizleri, o kadar kendimi serebildiğim içindir. Öyleyse kendimizi sevmek, hani Yaradan'dan ötürü sevebilmek, saygı duyabilmek, var olana saygı duyabilmek çok önemli. Şimdi diğer taraftan sevgi parçamız ne yapıyor? Kendini görmemek için, bir bahaneler ordusu oluşturuyor. Dünya kötü, ülke kötü. Ha dedikleri tespitler yanlış ya da doğru demiyoruz bakın. Onun açısından o tespitler baktıkça daha da büyüyor. Oysaki tespit etti. Bu var. Ne yapıyorlar? Çalıyor, çırpıyor, dolandırıyor, yalan söylüyor. Görevini ihmal ediyor. Peki. Bunu seyrediyorum. Ben ne yapıyorum? Bu hayattaki benim görevim ve ödevim ne? Ve ben bunu yeteri kadar doğru yapıyor muyum? Kendi görevimi yaparken de o görevini yapmayana dua ediyor muyum? Dua ettin mi onlara? <gülüyor> al mikrofonu al. O görevini iyi yapmıyor dediğin insanlara oturup dua ettin mi hiç? Onlara değil ama herkes... Bir Söyle... onlara dua ettin mi dedi. Bak de evet, Hayır. hayır Çok güzel. Niye diyeyim? Onların fikrimi. <gülüyor> yok, bir saniye, yok, yok, yeter. Bak, net, tık, tık. Şimdi, e, yıllar evvel böyle bir öne, ölüm deneyimi yaşayan bir kişiyle görüşme yapmıştık. Ölmüş, ameliyatta böyle bir sürü vakalar duyuyorsunuz, biliyorsunuzdur. Ölüm deneyi yaşadığında birkaç günlük mortta kalıyor kişi ve orada bir sürü... Ee, kendi bedeninde değil o anda kap karanlık bir yerdeyim diyor bekliyorum hani bir melek falan sağa sola gelecek bilmem ne yapacak bana bir sorgu bir şey olacak mı yok benden başa kimse yok ve sadece bir ekran yaşadığım her şey gösteriliyor ve hissettiriliyor güzel yaptığım şeyler geçiyor <gülüyor> ama olumsuzlar takılıp kalıyor orada Şimdi o, o günkü tarihte şurası çok enteresan gelmişti bana. Ya diyor böyle Beyaz Cami'nin oradan diyor hayatımın bir bölümünde yürüyorum diyor. Yürürken diyor bazı insanları görüyorum. Bazılarını değil. Yani aslında görmüyorum ama onlar da etrafımda diyor. O insanların her bir tanesi geldi benden helallik istedi diyor. O anki duygu, düşünce, etrafa düşüncelerle attığım çöplerden dolayı. Onlar için niye dua etmiyorum ve niye güzel şeyler, niye etmiyorum diye diyor. Her bir tanesiyle diyor helalleştim diyor. Ve bunların diyor, bir süresi, tarihi yok diyor. Dünyada dört gün diye diyor. Her bir tanesiyle dört asır diyor helalleştim diyor. Oradaki zaman da farklı. Şimdi evet burada bunları çözmemiz çok kolay arkadaşlar. Burada zaman, mekan, beden, duygularımız bütün bunlar çok kolay. Onun için bizlere ölüm ötesi çok kibarlaştırılarak anlatıldı. Fazla da korkutulmasın diye. Ama bir taraftan biz hayatımızdan, yaşamımızdan, tekamülimizden varlığımızdan sorumluyuz. Bu beden, bu dünya geçici. Evet. Geçici olduğunu bile bile de kökleniyoruz. Kök salıyoruz bu dünyaya. Bağ kuruyoruz. Ama geçici geçici olan bir şeye niye bu kadar bağlanmak, köklenmek için çalışalım? İşte burası o ikilik aleminin sırrı. Tabii ki buradaki rolümüzün hakkını vermek durumundayız. Bu seferki rolümüzün. Hangi alemde, hangi beden, hangi formda başka bir rol, o, rol oynamamız gerekirse oranın da hakkını vereceğiz. Aa yok ben ne olsa dumansız ateşten yaratılmış bir ışığım. Bu bedene, bu maddeye, Adem'e, Havva'ya, dünyanın karşısına bir secde mi edeceğim dediğimizde huzurdan kovuluyoruz. Değil mi? Cennetten bir anda tık diye atıyor sizi huzursuzlanıyorsunuz, şeytanla birlikte bu sefer huzursuzluğun içine giriyorsunuz. Onun için bir taraftan yeryüzüne ve dünyaya köklenmek, bağ kurmak, güzel ilişkiler içerisinde buranın tadını almak için buradayız. Onun için bazen şey diyorlar, şimdi biz kamplarda falan oynuyoruz da, tepiniyoruz da halayla çekiyoruz, diyoruz ki yani o ruhsal o e, yükselişi yeryüzünde topraklayın. Ayağından tadalın, yediğinizden tadalın, birbirinizden tadalın.